Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Whatever demek ki 62 yıl Auswe'r'ı yapıyorlar. Fuck. Episode 2. bölüm Tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Wait, ne, ne zaman başladı? Çok mantıksız. Sanıyorum 15 yıl önce. <gülüyor> Hola 15 Totusun. Hola Bilir. 2 2022'nin Birleşme Partisindeki Şarkı Hoş ah, geldiniz. Oh! bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlar buraya. Evet, yağmurun da niyeti belli oldu. Hahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Gerektiği olur inşallah. bu arada bir mesajın varsa tutmayalım Umarım dışarıda hala aynı durumdadır. Bu güzel şey. Oha. Mist Some years ago, Ah, <gülüyor> Nisa. Maşallah, çok güzel. Uyanmaz odun. Okay şimdi ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Oh, bir şey gördüm, lan, bir şey gördüm. Oh Ne? Bu kız çok <gülüyor> iyi dans <bir> şey ediyor. <gülüyor> çok çok... Wow. Oh, çok, iyi <gülüyor> çok. iyi şey yaptılar. Çok iyi şey bunlar. E, dans mı? Dans. <gülüyor> Oh, o Proxity oh, be sen bu ki. Bu oh, saçı bu. Oh. Ah, çok iyi. Oh, bu, çok iyi. Bu bizim bizim, de, bizim de değil mi? bu. De şey... Bu Evet bunu. De, benim... bir <gülüyor> <gülüyor> evet. arkadaşlar, ben izledim onlar izlemediler. Evet. <gülüyor> kesin izlemelisiniz bence bu akşam da. Yine şeyde sitede bulan bulabilirsiniz canada. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> tamam. Bulgarız. Ve öyle işte Birleşme Partisi ve bir dakika sonra gürene kadar. Barış. Barış.